Al toplandım bak gidiyorum Gönlünce olsun dilediğin her şey Saplandım biliyorum Nedir seni hala burada tutan şey Sen bana ister zayıflık İster aşk de Ben kendimden vazgeçtim Sen benden vazgeçsen de Toplandım gidiyorum